Selamına arkadaşlar. Ben Omer. Bugün iki kişilik bir oyun oynayacağız. Oyunu ben daha görmedim. Şimdi o zaman iki oyuncu seviyeye Şimdi bu ne? Tamam başlar. Ben gel, gel öğret. Rana! Beni dinlemeden gitme. Olur. Şimdi burada seviyeler var. Onları açacağız. çalışıyoruz. Aç Rana kapıyı. Şimdi kapa gel. Ben ben bırakıp gidiyorum arkadaşlar. Lan sen de konuşma. Bilmeyenler için Rana benim kardeşim. Şu doge olan. O. Sen git buradan. Korkuyorum ben. Git. Aç. Başla Bu Vay vay vay. Moa. Harika bastınız ha. Mal bunlar. Kardeşim sorun yemedi, harika. 8000. Opa. Tam dur ya kırmızıda dur, kırmızıda dur. Aa, bu ne? Gel zıtlayacağım kafamdan gel. Evet. Ha, ben bitirdim. Kolaydı. Aç. Kolaydı bitti. Ağaç. Çok kolaydı. Abi aç. Neyse şimdi zamanla çıla rahat. Zıkın. yapma. Git. Bas. Ben niye yani zıtma sen ya? Söyle. Ağaç. ilk defende kaldık. uçaktan millet açar mı? Albas yok. bunu yapmak bu kadar? He. <gülüyor> Ney? Daha tam geliyorum. Um... Bak sakın düşme. Gel çıkamadın mı? Belki seni kurtaracağım. Çık. Tamam. Yani şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şu sarılı parkuru yapabilir misin? Tamam. Yap çabukla. Bas o kırmızıya Ya bastın mı? Şimdi geri dönüp eveli bitiriyoruz. Tamam. <gülüyor> Sen kalsın. Çift de Çok öz arkadaşlar bu. Gel. Gel. Gel. Gel. Anam. Sevme А, идёт, мам, я. Прикрой. И мама. А, давай. Раз два. А ты до кем до? Я поумно. У нас вот сейчас будет там. Так. Ну, ади. А вы где <говор> хотите? Вас кто? Ади. Да лежи, сынок. Идёт. Нас до через 5. Hadi gidelim, hı -hı. gel lan. lan buraya. Güzelce sen atma. Ben açayım. Ne şile bas ya. Bas. yapıyorsun ya? Bak. Bak. Kapat. Kapat. Ne var? Mavi maçı var. Tamam beyiz çıktı. Ananas olur. Daha ben halledim. Seriye bas. Temziyele bas. Tamam. Dur bek şöyle sesmoyu nesmoyu ben taktım. Tamam ananasın şey yapın arkadaşlar. Hadi. Ne yapacağız? Ben ana! Evet. Yaşşş. Evet. Gelgin onlar yaşanıyor ya. <gülüyor> bak. Ablamı. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Ağırıyorum. Çok ayıp etmişler ya. Fagin. <gülüyor> Bir dakika. <atma>. Arıyorum. <gülüyor> tamam duydu. <gülüyor> Mor olur mu? ablağım. Ha. hiçbir şey ben diremiyoruz arkadaşlar. Anladım. Aa. Ne anladığı, tam Neredesin sen peki? Evet, elim çabuktopu. Gel bakalım. Gelmeye alsana. Neden? Sen neredesin ki? Dur bana göster. Buradan diyorum Rana, ya. Buradan göstereyim mi? Sarı yer mi ne diyorsun lan? Çıkkın kaldı yok. Abi kendine mi Bir şey yok. Bir şey yok. yok. Açınan var Abi bir e, Ama bu iki, iki kişi hangi Sen hangi Sen buradasın değil mi? Sen sarı yergesin değil mi? Sarı yergesin değil mi? Ya Arkadaşlar sen aç. Ozan arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Abone olup like atmayı. Dogge 1 lira vermeyi unutmayın. O zaman hepinizi seviyorum. Bye bye.